Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar 3000 abone olduk 3000 abone olduk arkadaşlar ee, Bazınız az geliyor olabilir ama Bana gerçekten güzeldi bir hedef Çünkü kanalımı açtığımda hani 100 abone olsam bana yeter diyordum arkadaşlar Neyse konumuza gelelim 3000 abone olduğumuz için Kovay'ın altyapısını veriyorum Madem onaylı bot altyapısı Madem benim botum ben bunu niye şartlı vermeyeyim ki? Şartlar da çok basit. Evet arkadaşlar. Bu arada da geçen gün e, şey demiştim iki ay önce, e, iki ay önce falan yani geçen gün diyorum da e, benim alt yapılarım glitchte çalışmayacak dedim. E, sadece bu alt yapı glitche uyumlu. Tabii glitche e, yüklediğiniz alt yapı direkt çalışmayacak, hata verecek. E, dolayısıyla arkadaşlar ben size bunun glitch linkini vereceğim. Yani o link üzerinden e, gireceksiniz bota e, Remix diyeceksiniz projeyi falan Neyse e, Bu arada e, botunuzun tokeni falan çalınırsa Botunuz patlarsa falan Hiçbir şekilde ben sorumlu değilim arkadaşlar Haberiniz olsun projeyi alıyorsunuz Ve kendiniz artık Projeyi girdiniz mi abi Projeyi girdiniz mi Ondan sonrası benden çıkar Ondan sonrası benden çıkar kanka Ondan sonrası benden çıkar İster botumun mu patladı de suçlara kanka Neyse biz konumuza gelelim Google'a giriyoruz arkadaşlar Bu arama kısmına discord, e, discord.com, flash ve lappos yazıyoruz arkadaşlar Ardından butumuz'a geliyoruz, botumuzdan bot kısmına geliyoruz Ve buradan token'i kopyalıyoruz arkadaşlar Token'i aldık mı abi? Token'i aldık mı kanka? Token'i aldık. Hemen Geliyorum Buraya yapıştırıyorum Node index.js yazmıyoruz CTRL'le yapıyoruz ayarlar noktasına bir kez tıklayıp hemen e, enter dedikten sonra botumuz açıldı. Hemen arkadaşlar bir saniye. Ha, hemen no yardım yazıyoruz abi. Ve gördüğünüz gibi e, botum şu an e, narkoz kodu sonucunda olmadığı için mavi yıldız böyle yazıyor. Hemen emojinin nasıl kaldırabileceğinizi de göstereyim. Mesela hemen bir tane emoji seçelim kanka. Bir tane emoji seçelim. E, ne olsun? Bu emoji olsun mesela Instagram emoji'sunu koyalım. Bu emojiye geliyorum abi başına. Hemen bunu koydum. Ardından gördüğünüz gibi şöyle bir kol çıktı. Bunu kopyalıyorum. Mesela yavrum da mı vardı o emoji? Şu mavi yıldız kodunu siliyorum abi. Mavi yıldız kodunu siliyorum. Bunu yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra mode index.cj yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen. Nokta yardım yazıyorum ve gördüğünüz gibi ilk başta instagram amortisi oldu yani böyle şekilde emojileri kaldırabilirsiniz arkadaşlar bu da çok zorluyordu bana neyse hemen abi jail yardım yazalım videoyu ilk defa izliyorsanız ki eğer kanalımı beğenirseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar yani al tipi geliyor hala falan filan neyse hemen abi jail rol yazıyoruz hemen jail rol ki de jail rol ayarlı diyeceğiz jail rol ayarlı mesela jail rolü vardı veya bu şöyle cezalı rolü varmış tamam Ondan sonra yıl Yetkili Ayarla Et ekip diyelim örneğin ekip Eee jail Log Ayarla Et Chrome'un test mekanı Eee örneğin abi Umut üzerinde deneyelim tamam Umut üzerinden hemen ben projeler yetkisini Alacağım ve hemen Şöyle yapalım Hemen şöyle ben yetkisini alacağım, ekip olmaması gerekiyor arkadaşlar. Ha bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yapmadan önce hemen alınacak rol et üye diyoruz abi. Alınacak rol et üye diyoruz. Ardından Jill ee, bir de deneme diyoruz. Ve gördüğünüz gibi bir gün boyunca Jill ne geliyor. Hatta abi ve gördüğünüz gibi arkadaşlar artık yazamıyor. Yönetim mi vereyim? Tamam yönetim verdim. Nasılsın? Hadi elaros. Neyse hemen tekrardan yardım yazalım arkadaşlar. Hemen bot list yardım diyoruz. Bot list yardım diyoruz. Bot ID falan filan. Bot list arkadaşlar. Klasik e, bot logo dedik. Logo dedik arkadaşlar. Yeşil roket arjov. Mesela yeşil, yeşil. Hemen Chrome yazdık abi. Chrome yazdık. Gördüğünüz gibi e, oldu yani. bayağı bir güzel logo oldu aslında da. Roket et Chrome yazdık Gördüğünüz gibi mesela Arjo Chrome yazdık Olmadı bir dakika Arjo Chrome yazdık Şöyle Bubble Chrome dedik Ve gördüğünüz gibi Chrome Gift oluşturuyor neyse Yani böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir bot Emek, emek var ee, Bu bot vardı arada e sahip bir bot Onaylı bir bot arkadaşlar ee, Botun şu an ekranda görüntüsü vardır belki bilmiyorum ama neyse hemen abone yaptım diyoruz arkadaşlar ee, abone rol abone abone stats abone sayısı sıfıla falan abone stats sayısı sıfıla vardı bu, bu Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani böyle kumplar var isterseniz hemen bunu da bir deneyelim abone rol et abone tamam abone ye rol abone rol et et abone etkilisi Yok, o zaman şöyle ekip yapalım. Ekip. Bu da abone loglu yok bu arada. Kanalla hangi kanalda verirseniz, e, şey oluyor bu arada. E, Umut da mısın? Umut, Umut, Umut, Umut. Umut canın tespot. Neyse buna verelim. Hemen şöyle abi nokta A diyoruz ve gördüğünüz gibi buna e, abone rolünü verdi. Tabii ki de veremez e, yani veremeye de olabilir. Çünkü eğer botun rolü ee, bu vereceği rolden üstünse yani üstteyse rolü verebilir. Fakat alttaysa veremez. Çünkü mesela ben atıyorum, eee genel kurucu değilim. Mesela ben genel ee, bakın mesela benim Volt 8 rolüm var ve kendimden üstün rolü veremiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde Mutiz rolünü alabiliyorum ya da verebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Hemen tekrardan yazdım yazıyoruz arkadaşlar. Bu videoda bayağı bir yazdım yazdık. Neyse hemen deeceğim mi, mi yardım e, deeceğim mi, mi yardım doğruluk mu cesaret mi vardı bunun açılımı e, Moderasyon var bana en çok sorulan şey de moderasyon Moderasyon. Gördüğünüz gibi bayağı uzun şey moderasyonumuz var Ban sor ban sorgu Vaetki rol ban banç işte bu Sayaç e, reklam engel Everhear engel AFK 100 lifo. E gördüğünüz gibi yani e, kilitle var mesela kanal kilitleyi biliyoruz. Ondan sonra modlock var, rol ver, Bunları zaten biliyorsunuz. E, banap falan filan da. Yani böyle güzel bir bot arkadaşlar. Hemen altyapıyı nasıl alacağımızı göstereyim. Bu arada bu altyapıyı e, beleş vermiyorum. Bu altyapıyı beleş vermiyorum. Hani sadece sonucuma gelip al alamıyorsunuz. Aga madem onaylı bot altyapısı, madem benim botum. Ben bunu niye şartlı vermiyim ki? Şartlar da çok basit. Birinci şartımız arkadaşlar, şimdi narkos sunucusuna gelmek. Açıklamada linki var. Ee, geleceksiniz, kayıt olacaksınız ve çete birkaç şey yazacaksınız, sohbet de edebilirsiniz. İkinci şartımız Chrome mekan sunucusuna gelmek arkadaşlar. Benim sunucumu. Gelmezseniz alt ipi alamazsınız. Ee, üçüncü şartımız ise bu videoya like atmak ve yorum atmak arkadaşlar. Eğer like ve yorum atamazsanız ve esitsiniz de. Bu like ve yorum attınız olmazsa veya atıyorum SS attın sen ondan sonra like yorum attın SS de like yorum attın olarak gözükmedi Ronnu vermiyoruz kanka Ronnu almak için bu videoya like atmalısın 1 Kanala abone olmalısın 2 Narkoz üstünde olmalısın 3 Bu videoya yorum yazmalısın 4 eğer bunları yaparsanız altyapıya sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse ben lafı çok uzattım. Ee, aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoyu da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.